Abi bu benim şimdi sıklıkla bu aile seminerlerinde falan gözlemlediğim bir durum var. Seninle de ara ara biz bunu gündeme getiriyoruz biraz. Ebeveynler çok gergin. Sürekli böyle bir yetersizlik, bir anksiyete hali, bir şey, çocuğun üzerine titremeler, asla yeterince yapamıyorum, daha fazla ne yapabilirim? İşte bana gelip gelip çocuğumun beyni beyni diye soruyorlar ben oradan konuştuğum için. Muhtemelen sana da dersi, okulu, bilmem neyse hangisine vereyim, hangi okulda çocuğa yıldız takarlar, yaldız yaparlar falan gibi devamlı böyle bir anksiyetik bir hal var. Bu arada şunu da söyleyeyim çocuğun sağlığıyla ilgili, geleceğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, sosyal ilişkileriyle ilgili, efendim kendi ifade edişiyle ilgili her şey çocuk dışında etrafındaki özellikle yakın ana babanın en büyük anksiyete konuları ve bir türlü ben çocuklarda şunu görüyorum yani ne yapsalar memnun edemiyorlar. Çocuk derslerde tap yapsa arkadaşı yok diye stres oluyor. Arkadaşlar arasında coşsa bilmem nesi kötü diye arıza yapıyor. Ya bu ana babanın ailenin anksiyetesi sana nasıl gözüküyor? Biz bunun için ne yapalım? Ya yani ana babalara da bir şeyler söyleyelim bence yani az bir sakinleştirmek lazım onları. Ben biraz bunun üzerine bu konuyu yazalım diyorum yani. Ben uzun zaman önce bir belgesel izlemiştim bir kutup ayısının yavrularıyla olan denize yolculuğunu anlatıyordu. Hatta uzun süre onu söyleşi başlığında yaptım. Akiktuk. Yani denize yolculuk demek. Mağaradan denize kadar gidiyor. Buna hatta Kanada eskimoları öğrenme yolculuğu diyor. Öyle bir süre çok sevdiğim bir isimdir. O o şeydeki bir kavram çok etkilemişti beni. Ayı yavruları için sürekli başka ayılar ya da başkaları saldırabilir diye kaygılı bir yolculukta. Bir süre sonra belli bir ana geliyor ve uyumak istiyor aslında. Çok yorgun çünkü. Besinsiz kalmış, kendisi de gelişecek. Endişeden bitap düşmüştü diye bir kavram kullanıyor. Ya dedim evet benim ebeveynlerle ilgili aradığım kavram bu yani. Endişeden bitap düşmüş durumda. Yani dünyanın en heyecanlı, en keyifli yolculuğu olan çocuğumuzla yaşayacağımız büyüme yolculuğu kaygılarımız ve endişelerimiz sayesinde bitap düştüğümüz bir duruma dönüşmeye başlıyor. Ne olacağıyla ilgili o kadar kaygılıyız ki yani 20 yıl sonra nerede ne yapıyor olacağıyla ilgili o kadar kaygılıyız ki İki yaşında ne yaptığının tadını çıkaramıyoruz. Geleceğe dair kaygısı yüksek bir toplum olmamız, böyle bir ülkede yaşamamız bunlar, hepsi anlaşılabilir şeyler. Ama yaşamdan tad almadığımız, çocuğumuzla geçirdiğimiz anlardan tad almadığımız bir duruma dönüşüyor. Ben bir okulda yöneticiyken bir veli dedi ki ya çocuğum çok mutlu dedi, çok keyifli geliyor, gidiyor hocam, çok teşekkür ediyorum dedi. Ben bunun üzerine güzel şeyler söyleyeceğini bekledim ama çok endişeliyim dedi. Ben dedim işte çocuk çok mutluymuş falan ama dedi şimdi birinci sınıfta çocuk bu arada. Sekizinci sınıfa geldiği zaman sınavlı olacak dedi, onu ne yapacağız? Ya onu da sekiz sene sonra düşürürsün. Yani kaygıyla ilgili şöyle bir şey var ya, bu overthinking dediğimiz bir şeyin üzerine gereğinden fazla düşünmek. Bizde şuna yol açıyor galiba, overthinkingin en büyük problemi ya da bize yaşattığı şey şu, gelecekte olup olmayacağı bile meçhul olan bir şey için, gelecekte kuvvetle muhtemelde olmayacak bir şey için bugünden kaygılanmak. Bugünümüzün en büyük katili galiba. Yani bunu kişisel hayatlarımızda da çok yapıyoruz, ebeveynlik. Koruma refleksleriyle ilgili bir durum olduğu için anne olmak, baba olmak bunu iki kere yaşamaya başlıyor. Bu da hem bizim yaşam kalitemizi, hem de bizimle birlikte yaşayan, bu sürece tanıklık eden çocuklarımızın yaşam kalitesini etkiliyor. Ne kadar sakin olun dersek diyelim, ebeveynlik, sakin olmayı da insan kendine yakıştıramadığı bir şey galiba. Çünkü etrafımızda... Şimdi sen, diğer de edemeyi... sen de babasın sonunda. Yani bir baba olarak mesela sen bununla baş edebiliyor musun, ediyorsan nasıl ediyorsun? Şimdi ben mesela ben kendime örnek veremiyorum çünkü ben gevşek bir adamım. Yani genel hayat itibariyle gevşeyim. <gülüyor> Kendi geleceğimden bile endişe ettiğim anlar çok nadirdir yani. Motor kazası yaparken bile öyle bir şey pek aklıma gelmedi. Ama normal insanların benim gibi olmadığını biliyor musun? Sen nasıl baş ettin bu işle ya da baş edebildin mi? Ya bir hani her zaman baş ettin diyemem, elbette ki benim de çok kaygılandığım oldu. Yani bir taraftan ebeveynlerle çalışıp onlara kaygılanmayın derken ben de onların kaygılarını üstlenip aynen senin gibi ya ben çok mu gevşeyim yoksa? Herkes çocuğuyla ilgili bu kadar çaba gösterirken ben mi acaba çaba göstermiyorum diye kendi cephemden çok kaygılandığım oldu. Ama suyun akıp yolunu bulacağına da inanan biriyim sonuçta. Buna inandığım için çocuğumun her anının çok kıymetli olduğu ile ilgili bir inanç beni galiba o konuda en temel frenleyen şey. Çünkü dünya, kendimiz, çocuğumuz, sağlığımız bütün bunları düşündüğümde elimde koruyabileceğim bir tek şey var o an. Yani geçmişte yaptıklarım üzerine düşünmek, gelecekte başıma gelebilecekler üzerine kaygılanmak bu anın katili. Ben çocuğumun da geçmişte ona dair verdiğimiz hatalı kararlar, gelecekteki olası hatalı kararlarımızı düşünmek uğruna çocuğumla olan o anın tadını kaçırmak istemiyorum. O yüzden de beni orada durduran şey, hep geleceğe dair bir şeye kaygılanırsam kendime şunu söylüyorum. Ama şu anda yemektesiniz. ve Belki bir daha yemek yemeyeceğim. Öyle olunca da istiyorum ki o anın tadını çıkarayım. Bu beni çok rahatlatmaya başladı. Çünkü eğitimde düzeltilemeyecek hiçbir şey olmadığına da inanıyorum. Yani bir şey söyleyeyim. Bu Gelecekte konuşacağımız bir şey için seninle hazırlık yaparken okudu. Gelişmiş ülkelerde, şimdi gelişmiş ülkeler deyince dinleyicilerimiz lütfen şunu düşünsün. Bir ülke gelişmiş ya da gelişmemiştir'i ayırıyoruz ama her ülkenin içerisinde de ekonomik ve sosyo kültürel olarak daha gelişmiş gruplar var. Daha sosyo-ekonomik düzelsin daha aşağıda gruplar var. O yüzden gelişmiş ülkeler dediğinde üst gelir grubu, üst sosyo kültürel gruplar bunu üzerlerine alınabilirler. Burada okulun etkisi ve eğitimin etkisi diye düşündüğümüzde hep söylenir. Işte. Kulun etkisi %40'larda, öğretmenin etkisi %20'lerde. Araştırma ne söylüyor biliyor musunuz? Toplamı %10. Şimdi Aynen toplamı yani. %10 olan bir şeyin etkisini her zaman değiştirebiliriz. Yani konu ne? Aslında çocuğun kendisi. Şimdi çocuğun kendisi ise onun içerisindeki çocuğu kendi yapan şey bizim onunla olan ilişkimiz. Yani demek ki bu ilişki kaliteli olursa, bu ilişkide geçirilen zaman, nitelikli bir zaman olursa zaten en büyük katkıyı sunacağız. Ebeveynlere falan biraz şeyi de hatırlatmak lazım. Yani şimdi mesela şu anın keyfini çıkarmak diyorsun, genellikle gelecekle ilgili oluyor ve bunlar hep eksiklik üzerinden düşündüğümüz şeyler. Çünkü şu anda bir eksiklik görsen, o eksiklik şu anda eksik olduğu için onun tamamlanması gelecekle ilgili bir hadise. Ama şimdi şu ana geldiğin zaman, şu anda ancak tam ve olmuş olanı görebiliyorsun. Yani o anda işe yarar, o anda çalışır. O anda belli bir olgunluğa erişmiş bir beceriyi, bir marifeti, bir espriyi, bir güzelliği görebiliyorsun. Dolayısıyla ana baktığında aslında mecburen artık gözünü eksiklikten var olana çevirmiş oluyorsun. Şimdi bu galiba zannediyorum biraz da toplumsal öğrenme üzerinden öğrendiğimiz bir şey. Şimdi az önce sen onun ipucunu da verdin. Bu velilerin endişesini sürekli... <gülüyor> Üst, kendi üstüme alınarak ulan ben çok mu gevşeyim dememiz aslında ben de aynı şeyi hissediyorum. O veli toplantılarında falan etraftaki paniğe bakınca ulan diyorum bende mi bir sorun var acaba? Evet. Çünkü herkes yani... Dünyanın en büyük derdi kendi sırtındaymış gibi konuşuyor. Ben hani çocuğun normaldir öyle de yapar böyle de yapar kafasındayım. Fakat etrafta yeterince insan galiba bu endişeleri dillendirmeye başladığında biz de otomatik olarak bunları sırtlanıyoruz. Bunu şu anlamda söyledim. Belki de bu muhabbeti daha fazla yerde daha çok yapmaya da ihtiyaç var. Yani çocuğun şimdiki anını, senin onunla geçirdiğin şu anı her şeyden önemli tutma ve bunu böyle yapabilen insanların örnek davranışlarını daha fazla nazara vermek lazım. Çünkü ben bütün arızalarımızın sosyal ve ailevi öğrenmeden geldiğini bildiğim için galiba en büyük sorun devamlı bunu konuşanların ses çıkarıyor ama öbür tarafta yaşıyor olanların da pek konuşmuyor olması. Yani onlar zaten keyiflerine bakıyorlar. Biraz galiba bunu dolaşma sokmak lazım gibi geliyor. Bana. Yani bu çağı tanımlayacak, e, bu çağın ebeveynlik tarzını tanımlayacak bence en önemli kavramlardan biri. Ebeveynlik hakkında konuşmaktan ve düşünmekten ebeveynlik yapmaya zaman kaldı. Aynen. Sürekli gündemimiz bu. Şimdi bir dönem bir yazı yazdı ki çok önemsiyorum bunu ben. Geçmişte örneğin 12 yaşındaki bir çocuk ne yapabiliyordu? Şimdi 12 yaşındaki bir çocuk ne yapabiliyor? Ve çocukların sosyal duygusal becerilerinin daha zayıfladığıyla ilgili bütün dünyanın neredeyse kabulüne dönüşmüş bir durumdayız. Şimdi ebeveynler yani okula yürüyerek kendisi gidebiliyordu diyelim. Bunu söylediğimiz zaman otomatik refleks, kaygılı ebeveyn refleksi ama şimdi güvenli değil hiçbir yer. Sürekli bir güvenlik yani kaygı ve kaygıyı gerekçelendiren bir güvenlik gündemimiz var sürekli. Şimdi bununla ilgili çarpıcı bir şey okudum Sinan. Mesela çocukla, çocuk tacizi ya da benzeri çocuk kaçırılması gibi kavramlar çok konuşuluyor. Yani her gün etrafta çocuk kaçırılıyor gibi. Şimdi Amerika'da yapılan bir araştırma var 1960'lardaki çocuk kaçırma vakalarıyla 2000'ler kıyaslandığında düşüş var. Yani güvenlik önlemleri artmış durumda. Peki ne değişmişe baktıklarında şunu görüyorlar. Bunun herkes tarafından duyulması için mecralar gelişti. Yani bir evet. çocuk kaçırıldığında 100 çocuk kaçırılmış etkisinde duyuyoruz artık. Bir çocuğun başına kötü bir olay geldiğinde artık bütün dünya duyduğu için bütün dünyadaki çocuklar tehlike altında gibi bir algıya geliyoruz. Yani kötü haberin ve negatifin, kaygıyı besleyen haberin yayılma hızı daha yüksek olduğu için doğal olarak herkes kötüyü duymak istiyor. Kaygı zaten nasıl bir şey? Mutlaka onu besleyen kaynaklar buluyoruz kendimize. Mutlaka onu gerekçelendiriyoruz çünkü gerekçesi belli olsa kaygı değil korku olur. Daha net bir duygu o çünkü daha net baş edilebilir bir duygu. Hani karanlıktır korkarsınız ışığı yakarsınız bitti. Ama kaygı ne olacak acaba? Belirsiz bir şeye dair olduğu için sürekli daha kolay beslenebilen bir kaynak. Bu da Fazla enformasyon, özellikle sosyal medya üzerinden negatif haberlerin yayılma hızının yüksekliğinin de yarattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ebeveynlik zaten çocuğumuzla olan ilişki açısından da hepimiz ebeveyn olduğu için rahat suyuz. Hastalıklı bir şey. Sağlıklı düşünme yetilerimizi kaybettiğimiz bir ilişkiden bahsediyoruz. Bunun içerisinde normalleşiyor olmamız gerekiyor. Bir de bizim Aytaç Hocam buradan sevgiler sunuyorum. İnşallah izleme şansı olur. Çok değerli Aytaç Hocam bir şey anlatmıştı. Anlatırım da onu. Bir konferansa gidiyor. Duyurusunda falan galiba bir aksilik yaşanıyor. 200 kişilik salonda bir kişi var. O da işine verdiği ciddiyet dolayısıyla o bir kişi bütün sunumu anlatıyor. Diyor ki, bir, bir saat sonra adamcağız kıpırdanmaya başladı. Sonra elini kaldırmış. Adam demiş ki, ''Hocam ama 300 kişiye anlatacaksınız şeyi bir kişiyi anlatmayın. Ben tek başıma bu yükü kaldıramam.'' <gülüyor> Şimdi çocuk sayısı eskiden belki daha çok olduğu için kaygıları da bölüyordu. Onlar kendi arasında bizim kaygılandığımız ilişkileri çözüyordu. Şimdi biz bir toplumun içerisinde küçük çekirdek Ailelerin içinde yaşadığımız için bütün kaygılarımızı, korkularımızı tek kişiye endekslemiş durumdayız. Onun hayatı üzerinden bütün kaygıları büyütüyoruz. Galiba küçük aile olmanın, çekirdek aile olmanın da doğal sonuçlarından biri galiba bu. Yüksek düzeyde kaygı Zaten kaygı abi şimdi bu haber, haber alma konusunda, konusunda daha önce ben işte o Yeni Dünya insan da falan da anlatmaya çalıştığım bir şey var. Şimdi ben de haber izlediğim zaman bana da basıyor yani. Böyle bir sürü şey her anda bana olabilirmiş gibi geliyor. Zaten haber izleyen insanın bu aralar laneti bu. Benim mesela... Özellikle bu çocuklarla ilgili endişeler, güvenlik endişeleri konusunda etrafındaki insanlara söylemeye çalıştım ve pek kimseye dinletemediğim bir taktik var aslında. Diyorum ki kapat televizyonu, radyoyu, interneti, sosyal medyayı, haber aldığın kaynakları bir kapat. Deşine, dostuna, komşuna, akrabana sor. Kaç kişinin başına gelmiş, kaç kişi doğrudan böyle bir şey yaşamış ya da yaşayan bir kişiyle gerçekten tanışmış. Şimdi buna baktığında o haberlerin aslında çoğunun senin dünyanla ilgisi bile olmadığını fark ediyorsun ama zihnimiz hazırlıklı olmadan açtığımız o. O global pencere bize öyle bir şey yağdırıyor ki bununla baş edemiyoruz. Anne babalıkla ilgili şöyle bir arızalı durum var. Demin bahsettiğimiz o anda kalamama var ya yani çocuğun şu anda ne yaptığını, çocukla ilişkinde ne noktada olduğunu görememe, hep ilerisi için endişelenme. Şimdi bunlar devamlı olarak çocuğun eksikliğine odaklanmakta olduğumuz için aynı zamanda çocukta var olan şeye katkımızı da düşünemiyoruz. Şimdi anne babalık çok ciddi bir sorumluluk ve bu sorumluluk bugün bu anksiyete içerisinde sadece olan bu Olumsuzluk benim yüzümden oluyor, kafasının dışına çıkamıyor. Yani hep bir arıza, hep bir eksiklik, hep bir negatiflik var. Onun da en büyük müsebbibi benim ebeveyn olarak ki ya bu çocuğun arkadaş, ne bileyim, olmuş bir tarafı var, yaptığı bir şey var, ekstra bir özelliği var. Senin de orada payın var. Bir kutla, bir güzellik yap. Bunun için çocuğu al, bir yere götür, bir hediye, ya da kendine bir iyilik, güzellik, bir kıyafet yap, bir şey yap. Bunu görebilmek için de zaten, yani sadece ebeveynlik, sorumluluğu, ters giden bir şeyi düzeltmekle ilgili değil. Aynı zamanda o çocuğa verdiğin yetkinlikleri, ona hediye edebildiklerini kutlamakla da alakalı. Ama hem bu anksiyetik haberler, bu endişeler, aman gelecekte ne olacak hem de ebeveynliğin zaten psikolojik olarak bulan dünyaya bir çocuk getirdik acaba tam getirdik mi getiremedik mi falan kafası bizi gerçekten çok zorluyor ve ben açıkçası Çocuklara zaten üzülüyorum hani bu anksiyete altında çocuklar yarış atına falan dönüşüyor ya da elektronik kelepçeli mahkumlara dönüşüyorlar falan ama ebeveynlerin psikolojik durumu hakikaten bana sorarsan daha ağır. Yani ve onlar da ahir ömürlerinde kalıcı etkiler bırakabilecek bir yetmezlik hissi yaratıyor. Bu iki tarafın sağlığı açısından da hiç hayırlı bir şey değil. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi bir parent ya da bizim ebeveynlik dediğimiz kavramla ilgili belki ilginç gelebilecek bir şey söyleyeyim. Ebeveynlik ya da parent dediğimiz kavram bir 1950'lerde ortaya çıkmış biliyor musun? Daha önce böyle bir kavram yok. Annelik babalık yani doğa içindeki rolümüze uygun, üremeye dönük yani doğadaki bütün canlılarda olan rollerle ilgili annelik ve babalık var. 1950'lerden itibaren ebeveyn diye bir kavram konuşulmaya başlanıyor. Aslında bu bir insanı bir canlıyla yani çocuğuyla olan ilişkisi üzerinden sadece tanımlamak. E, ebeveyn sözcüğü bizde de yani anne baba demek zaten. Aslında bizde parent root evet. diye ayrı bir kavram aslında yok. Ebeveyn yani şey olanlar işte anne ve baba olan anlamına geliyor aslında. Tabii. Dolayısıyla bize tam silahı. Ama biz de o anlamda Direkt kullanıyoruz. Ette ama etti edecek. Hani bize genelde Amerika'dan bir 30-40 yıl sonra gelir ya. Çünkü böyle olduğunda kocaman bir sektör oluşuyor. Yani ebeveynin kaygısından beslenen bir sektör var. Bu sektörü düşünün. psikoloğundan özel okulcusuna, özel ders öğretmeninden diğerine kadar. Koca bir sektör ebeveynin kaygısından besleniyor aslında. Çünkü o eksiklik, senin bahsettiğin eksiklik duygusu o kadar güçlü bir şekilde veriliyor ki insanlara. İnsanlar şunun peşinde koşuyor. Bu eksikliği tamamlamam lazım ve bunun yolunu bilen uzmanlar var. Yani kapitalizmin hayattaki en büyük başarısı, yani bu çağları yönetme başarısına önce bir kaygı yarat, sonra da o kaygıyı çözecek bir çözüm önersin. Şu anda kaygı Aha. yaratıldı, çocuklar iyi gelişmiyor, kötü gelişiyor, şu eksik, bu eksik diye diye bu defa da o eksikleri giderecek bir sektör doğuyor. Burada yapabileceğimiz tek şey aslında bu daha önce konuştuğumuz bölümlerin içerisinde gizli olan bir, çocuğumuzla yaşadığımız her an eşsiz. Çünkü çocuğumuz eşsiz, bizim onunla olan de eşsiz bir ilişki. Bu eşsiz ilişkinin içerisinde hata da bizim doğamızda ve ilişkimizde var. Çocuğumuzun iyi yaptığı şeyler de var, iyi yapamadığı şeyler de var. Bunların hepsiyle bir bütünüz. Yani hem birey olarak bütünüz hem ilişki olarak bütünüz. Bir insan kendisini sevmeden başkalarını sevemez. Benim temelde inandığım şeylerden biri o. Siz kendinizi ve çocuğunuzla kurduğunuz ilişkiyi sevmeye başlarsanız çocuğunuzla da daha rahat bir ilişki kurarsınız. Kaygılarınız da önemli oranda azalır diye düşünüyorum. Valla gayet güzel dedin. Aslında yapılacak en önemli şey bu arada hayatın geneliyle ilgili de böyledir. Yani sen gelecekle ilgili mesela sınav endişesi yaşayan birinin endişeden dolayı sınavdan başarılı olduğunu gören yoktur şimdiye kadar. Sınavı ciddiye alan bir insanın yapması gereken şimdi şu anda oturup çalışmaktır. Yani gereksiz işleri bir kenara bırakıp o sınava hazırlanmaktır. Ne kadar süre kalırsa kalsın. Yani galiba hayatın her alanında geçerli olan şey çok daha ebeveynlikte geçerli. Anne babalıkta geçerli. Şimdi benim çocuklar 22, 17 hatta 22, 18 ve 16 yaşlarındalar. Baya kocaman oldular. Eski zamanlarda dönem dönem benim geçirdiğim o gerginliklere falan şöyle bir bakınca hakikaten çok da etkimiz yok yani. Herkes olacağı yere varıyor, bir şekilde bir yere gidiyor. Bizim amacımız onlara temel düzeyde bir koruma sağlamak, biraz rehberlik etmek, acık rol model olabilmek ama en önemlisi kayıtsız, şartsız seviyoruz'u gösterebilmek. Yani seviyoruz, evet. şey iş bitti tamam, işte. Başka bir şey yapmana da gerek yok. O kadar da e, hani nasıl diyelim ansiyetleri şey giderecek bir tarifi yok mu? <gülüyor> acık bu ana konsantre olsak yeter gibi valla. Ağzına sağlık Ali'cim valla. Bu önemli tamam, mevzu. Seveyim, İnşallah, Merhaba, check them.